Selamun Aleyküm, hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerimiz. Bugün bu son günlerde çok konuşulan ve uygulamaları yapılan aile dizimiyle ilgili bizim havas ilimleri aile dizimine nasıl bakıyor, İslam'daki yeri nedir ve bizim aczane tecrübelerimize göre edindiğimiz bilgiler nelerdir, nelerle karşılaştık. Soydan gelen, özellikle problemle, ilgili konuların tespiti ve çözümü nasıl yapılır, ne yapılmalıdır vesaire konular hakkında bilgi aktarmaya çalışacağız. Bir kere mevzu son dönemde popüler oldu ancak bizim Havas'ta çok eski zamanlardan bu yana bilinen ve uygulanan ve aynı zamanda tedaviye götürülmeye çalışılan bir uygulama şekli. Şöyle özetleyelim, Havas ilminde bu şimdi piyasada bakım denen e, hadise, yani analizle ilgili e, mesele e, çok e, geniş bir yer tutar ve havas ilminde çözüm ya da analiz aynı şekilde e, vefk sistemiyle birlikte yapılır. Havas'ın ilminin e, özü ve e, sırrı buradan başlamakta. Dolayısıyla kişiyle ilgili kişinin de bilmediği problemi kişinin vefkine yani Levi mahfuzdaki yerine e, ulaşarak e, buradaki çekirdek bilgiyi, buradaki öz bilgiyi alma yönünde havasın bize sunduğu pek çok imkanlar ve formüller vardır. Bu formüller yine çok fazla bilinen 369 sistemine dayanan Üçlü vefki sisteminin e, özüdür ki Celceluti'ye duasında bunun tarifi yapılmıştır. Ve e, zamanında uygulayan alimler e, bu bilgiden faydalanmış ve insanları da faydalanmış, faydalandırmışlardır. Bu sebeple biz pek çok tecrübemizde gördük ki e, şahsın bir problemi var ya da ailenin e, bir problemi var ve çok düzgün yaşamalarına rağmen ve pek çok e, hususla ilgili denemeler, uygulamalar yapmalarına ve problem çözümüyle ilgili arayışta olmalarına rağmen bir türlü çözülmemiş meseleleri vardır. Bunu sistemi sistemiyle analiz edip aynı şekilde yine Kur'an ayetleriyle de çakıştırma yaparak ki bu e, teknikler tamamen matematiksel teknikler olup Havas e, ilminde yer alan tekniklerdir. Bu tekniklere başvurulduğunda görülür ki problem kendisinden değil, iki göbek, üç göbek geriden gelmekte olabilir. Ve kendisinin dahi bilmediği pek çok meseleler açığa çıkabilir ve bununla ilgili de tabii daha da önemlisi çözüme giden yolun ne şekilde olması gerektiği de bulunabilir. Buna basit örnekler verelim. Şimdi Mesela göç etmiş bir toplumuz, göçeriz. Yörük adı bile yürüyenden gelir. Yüzyıllar boyunca yer değiştirmiş. bir Milletin torunlarıyız. Ve aynı şekilde göçerliğimiz yine devam ediyor. Genimizde olan bir mevzu. Şimdi bakıyorsunuz mesela Kayseri bölgesinde doğmuş, büyümüş, babası, annesi o bölgede doğmuş, büyümüş, yaşayan bir ailenin çocuğu. Bakıyorsunuz ki çok enteresan sıkıntıları var, çok değişik rüyalar görüyor. Onu kovalayan bir şeyler var sürekli. Açması gereken bir sayfa olduğunu farkında ve onu huzursuz eden, gece uyurken ışık söndürmesini dahi engelleyen, bir korku salmış ama nereden olduğunu bilemediği ve ailesine dönüp baktığında, annesini, babasını incelediğinde onların düzgün yaşamları olan insanlar olduğunu ve oradan gelen genetik bir şey olmadığında farkında olan pek çok bilinçli insan gibi yaşayan bir şahıs düşünün altına çık baktığınızda bu korku nereden geliyor diye hava havasını teknikleriyle bunu yaptığımızda görüyoruz ki büyük dede mesela Kayseriye Adana bölgesinden gelmiş ya da işte Maraş bölgesinden gelmiş neden gelmiş kardeşleri orada kalmış ailesi orada kalmış vesaire ee, şimdi derinine indiğinizde ya bir problemden kaçan, ya da orada bir problem yaratmış. Ya katliama uğramış bir ailenin son bireyi ya da milleti katletmiş. Çok enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Ve çıkıyor, geliyor başka bir bölgeye yerleşiyor. Orada tekrar tutunuyor, ailesiyle bağ kopuyor vesaire. 1900'lerde gerçekleşen, 1800'lerin sonunda gerçekleşen bir olay. Mesela aradan 100 sene geçiyor. Üçüncü göbek, dördüncü göbek, beşinci göbeğe gelinmiyor çok enteresan yansımaları, bunun etkileri yaşanıyor. Bakıyorsunuz ki bu oradan gelen bir etki. Şimdi başkasının günahını üstlenmezsiniz ve etkilenmezsiniz şeklinde yorumlar var bizim İslam coğrafyasında. Onunla ilgili de en önemli ayet Enam suresinin 164. ayeti. Bu ayetin bir parçasında hiçbir günahkar başkasının Günahının yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir ve o size hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri bildirir diyor. Enam suresinin 160. ayetinde. Şimdi burada çok önemli bir durum var ki hiçbir günahkar başkasının günahının yükünü taşımaz. Şimdi hiçbir insan başkasının günahını taşımaz ya da hiçbir insan dedelerinin, büyüklerinin, atalarının günahını taşımaz diyor çok dikkat edelim. Hiçbir günahkar başkasının günahının yükünü taşımaz diyor. Burası çok önemli, özenle yorumlanması gereken bir yer. Hani ilk bakışta hemen siz başkasının günahını taşımazsınız. Tabii ki taşımazsınız. O günahın işledi ve bunun kabahati, mükafatı ya da o fiilin kabahati, mükafatı ona ait. Ama bu günahın Yükü Ve bu günahın etkisi eğer siz günahkarsanız sizi etkilemez diyor. Burada çok enteresan bir durum var arkadaşlar. Ve bizim çok fazla gözlemlediğimiz bir durum var ki, bu tür etkilere, geçmişten gelenlerin etkilerine maruz kalanlar, hakikaten saf ve temiz olarak yaşamaya çalışan, sıratı mustakim yaşamaya çalışan ve öndeki engelleri kaldırmaya çalışan insanlar çok büyük günah içerisinde yine günahkar olarak devam ediyorsa bu, bu etki, bu gelen faktörler onu etkilemiyor. Çünkü o günahlarla birlikte kavrulmuş olarak devam ediyor. Ne bir arayışı var, ne de frekansı öyle bir düşmüş ki, ne de bununla ilgili onu rahatsız eden bir durum var. Adam zaten rahatsızlığın tam göbeğinde. Eğer imtihan dünyasında, yükseliş yolunda, Rabbine yükselme yolunda, Çalışıyor ve temiz bir hayat arzuluyor. Tabii ki bu hiç günah işlemediği manasına gelmez. Buradaki ayetteki durumu yorumlamaya çalışıyorum. Ki günahkar olmadığı maksadı günahlardan arınmak olduğu için atasının yapmış olduğu, fiil işlemiş olduğu günah ya da eksik ya da her neyse yanlışın etkisi gelip onu buluyor. Bazen üç köpek, dört köpek, beş köpek. Bazen kardeşleri buluyor. Ama bakıyorsunuz kardeşleri hakikaten hepsi temiz. Yani o rüzgarın etkisi, o tamamen işlemiş olduğu günah ona e, geçiyor diyemeyiz ama o yapılan o fiil, o hatanın etkisi sıçrayarak, atlayarak belki iki göbek, üç göbek, belki hemen e, anneden babadan da geçiyordu olabilir. Bunu e, tam olarak görüyoruz. E, kestiremiyoruz ama e, genel kaideye göre ki Kur'an e, batın ilmine göre de Kur'an surelerinden çıkarttığımız sonuçlara göre de atalarımızdan gelen etkiyi alıp yaşıyoruz ve ve telafi etmek durumundayız yani buradan gelen bir etki var ve bu etkiden arınmak üzere hakikaten özel e, uygulama ve çalışmalar yapılması gerekiyor bize gelen mevzuları değerlendirdiğimizde ortaya çıkan tabloya göre de bunlarla ilgili çözüm problem, çözüm önerileri sunuyoruz. Hep beraber bunları da uyguluyoruz. Öncelikle bu günahın ya da bu yanlışların yapıldığı yere gidip bunların bir kabulü ve bir yüzleşmesiyle birlikte akabinde bunun istiğfarı Şart arkadaşlar. Yani büyüğümüzün affının talebiyle hani gelmişlerimizin, geçmişlerimizin, günahlarının affı için hep dua ediyoruz. Sofra dualarının akabinde bile vardır. Geçmişlerimizin arkasından mevlütler okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Onların ruhları rahat etsin şeklinde pek çok adetlerimizde de bu var, dualarımızda da var. Aynı şekilde gelmiş olabilecek bize gelmiş olabilecek etkilerden kurtulmak niyetiyle sıklıkla bildiğimiz, bilmediğimiz ve bize atalarımızdan gelen e, günahların ve problemlerin etkisinden kurtulmak niyetiyle bol miktarda estağfurullah, estağfurullah el azim ya da daha büyükse estağfurullah el azim ve etubiyle tespihatları yapmamız, bunlarla ilgili sadakalar yapmamız, kurbanlar kesmemiz vesaire gerekebilir. Ki ağır olarak e, bu yükleri alıp, e, çok fazla mesela ahtan gelen yükler var, büyüklerinin çok fazla ah almış ve e, aynı ahın devam ettiği hani çoluğundan çocuğundan çıkar dedikleri var ya işte o, o etkilerin e, bolca meydana geldiği pek çok e, örnekler yaşıyoruz. Bu hemen böyle e, seanslarla çözülecek durumlar değil. Hakikaten kalbi imanla birlikte, o iman kuvvetiyle birlikte Rabbinden istenerek bu arzuyla yapılan dualarla, bu arzuyla yapılan ibadetlerle ve bunun farkında olarak telkinlerle ve yine e, kendi frekansınızı, enerjinizi, yani ruhsal manevi enerjinizi yükseltmek için önemli zikirlerle vesaire yapılması gereken hakikaten önemli çalışmalar. Bu sebeple bunların farkında olarak eğer... E, olabilirlik ölçülerinde e, bu ihtimallerle e, bir takım sıkıntılar yaşıyorsanız bu sıkıntıları çözmek ve üzerinizden e, atmak e, için de e, özellikle ve e, özellikle e, istiğfar merkezini Allah-u Teala'nın e, tevvap e, mesela sıfatıyla yapılan zikirlerle e, gaffar ve gafur sıfatlarıyla yapılan zikirlerle yine Estağfirullah zikirleriyle birlikte bilmediğimiz bize gelmiş olabilecek etkilerden sıyrılmak arınmak ve varsa dahi çolumuza çocuğumuza da geçmemesi üzerine de bunu farkında olarak üzerine alıp yaptığımız çalışmalarla, uygulamalarla, ibadetlerimizle ve dualarımızla ve farkında olarak ve bunlar için yapılan sadakalarla bunları hafifletme yoluna gitmeliyiz. Sevgili kardeşlerimiz, bu sebeple eğer bilinmiyor bazı etkilere maruz kalınıyor ve buna huzursuzluk veriliyor ise bu sayfaların açılması, taranması, bunların analizlerinin yapılması ve üzerine gidilmesi hakikaten sizi ve hayatınızı değiştirecek yönde ve atalarınızın ruhlarını rahatlatma manasında da çok önemli uygulamalar olduğunu tekrar hatırlatalım. Hepiniz Rabbime emanet olun. Selamun Aleyküm.